Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte YouTube'dan veya diğer sosyal mecralardan gelir sağlayan arkadaşlarımızı mutlu edecek bir habere göz atacağız. Bu haberimizin ana başlığı 2022 yılında 3 fazla devreye girecek olan... Dijital vergi uygulaması. Bu şu an torba paket olarak gözüküyor. Ama önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak olan bir paket. Şimdi sizlerle birlikte bu paketin detaylarına bakacağız. Bildiğiniz üzere bizler YouTube'dan veya diğer sosyal mecralardan belli bir gelir sağlıyoruz. Ve biz bu gelirin vergisini ödemek için bir şahıs şirketi açmamız gerekiyor. Fakat burada birçoğumuz 1000 lira, 2000 lira gibi cüzdi rakamlarda bir gelir sağladığı için şahıs şirketi açtığı zaman kesinlikle kazandığı para şirket giderlerini karşılamıyor ve cebinden para vermek zorunda kalıyor. Bu bağlamda öncelikle konuya daha iyi hakim olmak için biraz şu anki sistemi bahsedeceğim sizlere. Şimdi ne oluyor? Biz bunu YouTube YouTube üzerinden ilerletiyoruz. Çünkü gerçekten bu problem daha çok YouTube için geçerli. Bildiğiniz üzere Google AdSense ödemelerinde Google bizim banka hesabımıza para yatırıyor ve hiçbir şekilde Paypal Payoneer gibi hesaplarımıza herhangi bir ödeme yapmıyor. Gerçekten fiziki olarak var olan gerçek bir banka hesabımıza ödemeleri yapıyor. Bankalarda sistem nasıl işliyor? Şimdi bundan bahsedeceğim sizlere. Mesela bize belli bir süre içerisinde hesabımıza bir para girişi oluyor, bizim gönderdiğimiz bir miktar paralar oluyor vesaire vesaire. Yani bizim bir banka hesabımızın hareket Mevcut. Normal şu anki bankalar hesabımızdaki hareketleri 2-3 ayda bir Maliye Bakanlığı'na gönderiyor ve Maliye Bakanlığı bir inceleme yapıyor. Bu şahıs bir şirkette çalışıyor mu, sigortalı mı çalışıyor, şirketi mi var, bu geliri nereden sağlıyor diye bir kontrol ediyor. Bu çok abartı tutarlara ulaşan ve hesabına girişinin kanıtlanmadığı durumlarda da bildiğiniz üzere inceleme başlatılıyor. Ve bunun sonucunda bu kazancın YouTube olduğu veya diğer sosyal mecrada olduğu anlaşıldığı zaman da sizlere bir ceza kesiliyor beyan etmediği. Için. Şimdi bununla birlikte ülkemizin geçmek istediği durum dijital vergi uygulaması. Bununla birlikte ne olacak? Şimdi demin bahsettiğim gibi 2-3 ayda bir verilerimiz Maliye Bakanlığı'na gönderiliyordu... Ama artık 7 gün 24 saat boyunca anlık olarak bütün bilgilerimiz Maliye Bakanlığı'na gönderilecek. Bu durumda ne olacak? En az bizim kadar bankada bizim vergimizin sorumluluğunu almış olacak. Çünkü sürekli olarak Maliye Bakanlığı'na bildirerek bu riski kendi üzerinden çıkartmış olacak. Burada bizi mutlu eden konu ne olacak ondan bahsedeyim. Şu an için birkaç habere daha baktım. YouTube için %15 bir vergi durumu gözüküyor. Buna bazı haber kanallarında sadece stopaj alınacak denmiş vesaire gibi durumlar var. Bu detaylar paket kabusundayız olduktan sonra anlaşılacak. Biz şu an haberler üzerinden kendi yorumumu getiriyorum sizlere. YouTube gelirlerimizi hesabımıza aktardığı tarih belli. Ayın 20'si ile 25'i arasında Google üzerinden hesabımıza bir para girişi oluyor. Yeni sistemde ne olacak? Bankalarda zaten bu sistemde 7.24 bilgilerimizi göndereceği için... ...Google'dan bize ne zaman ödeme geleceğini de az çok bilmiş olacak. Ve ayın 20'si ile 25'i arasında Google'dan hesabımıza para yattığı zaman otomatik olarak stopajı keserek hesabımıza yansıtacak. Yani banka bizim yerimize Maliye Bakanlığı'na bizim YouTube gelirimizin vergisini ödemiş olacak. Bu paketin içerisinde ayrıca şunu da belirtiyor. Sosyal medya üzerinden gelir sağlayan kişilerin defter tutma zorunluluğu olmayacak diyor. Bu da demek oluyor ki bir şirket açılışına gerek kalmayacak mantıken. Ama tabi paket açılımı yapıldığı zaman detaylarında ne gibi değişiklikler olur bunu birlikte göreceğiz. Tabii bu paketin içerisinde esnaflar içinde bir paket var. Esnaflar için olan pakette de Demiş ki mesela yıllık 240.000 TL'lik gelire kadar geçerli demiş. Bunun için ama YouTube ve sosyal medya için herhangi bir tutar belirtmemişler ki mutlaka belirteceklerini düşünüyorum. O yüzden mutlaka YouTube içinde bir limit belirleyeceklerdir. Aslında bu sistem şu anda var olan bir sistem. Bu daha çok ev hanımlarının evde yaptığı el işiyle ürettiği ürünlerini sattıkları zaman yapılan bir yöntem bu. Ondan da biraz bahsedeyim size. Mesela anneniz, ablanız, kardeşiniz eliyle bir takı üretimi yapıyor. Bir ne bileyim el emeği bir şey üretiyor ve bunu Instagram'ından satıyor. Ama kesinlikle seri üretim değil. Tamamen el emeği yapıyor bunu. Bunun için evinizin bulunduğu bölgedeki vergi dairesine gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben el emeğimle, el işçiliğimle bir şey üretiyorum. Yani bu bir yelektir, örgüdür, takıdır. Bunların satışını yapıyorum ve ben vergi muafiyet belgesi istiyorum diyorsunuz. Bunun üzerine orada bir başvuru yapıyorsunuz ve evinize geliyorsunuz. Bir iki gün içerisinde vergi dairesinden görevli, yetkili arkadaşlar evinize geliyor. Gerçekten bu ürünlerin seri imalat olmadığını görüyor ve el emeğiyle yaptığınızı görüyor ve bunun üzerine size vergi muafiyet belgesi veriyor. Bu vergi muafiyet belgesi de yine bu 240 bin lira 200 bin lira gibi bir limiti var. Sonra biz, siz bu muafiyet belgesiyle bankaya gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki benim muafiyet belgem var. Bir kurumsal hesap açmak istiyorum diyorsunuz. Hali hazırda bulunan kişisel hesabınızın yanına ekstra olarak kurumsal bir hesap açılıyor ve otomatik olarak bu kurumsal hesaba yatan paranızın yüzde bilmem kaçı otomatik olarak vergi olarak kesiliyor. Aslında var olan az da olsa ufak ufak testleri yapılmış bir yöntem olarak düşünüyorum ben bunu ve bunu test ettiklerinde olumlu bir sonuç alıp YouTube ve diğer mecralar de böyle bir uygulama yapılabileceğinin Farkına vardılar ve böyle bir paket Hazırladılar diye düşünüyorum Bu benim tamamen şahsi görüşüm Şimdi biz bunların üzerinden geçtik bu şekilde Fakat tabii bu, bu konularda sürekli Yasalar değiştiği için Şu an konuştuğumuzun yarın hiçbir önemi Olmayabilir. Ben şu an sizlere Şu anki durumda olan Yorumlarımı ilettim bu konuda Hep birlikte bekleyeceğiz ve yılbaşından sonra Yavaş yavaş bunları göreceğiz Bunların olması gerçekten çok güzel olacak